Kurallar, otorite ya da birinin emir olarak anlattıkları seni rahatsız ediyor mu? Birisi sana bir şey şunu bana getir, bunu bana ver, ver. ya da verir misin ya da getirir misin diye bir söz söylediğinde buna karşı içinde bir tepki oluşuyor mu? Yani bunu ben mi yapacağım? Mecbur muyum yapmaya? Ya da bu kural ya da baskı beni sıkıyor di içinde bir his mi oluşuyor? Ya da çocukluğunda annenin, babanın sana yaptığı bazı kural koyucu etkilerden duyduğun rahatsızlık hala hayatına devam ediyor mu? İşte şimdi bunların bazı mekanizmaları var ve bunları fark ettiğimizde hayatımızın birçok yerinde belki daha fazla baskıya, daha fazla belki aşırı kural ya da sıkılıklar ya da sıkı yönetimler sokağa çıkma yasaklarından tutun da hayat içerisinde çeşitli zorlamalara kadar giden durumlarla karşılaşabiliriz. Ama otorite ile barıştığımızda ya da otoritenin bize ne anlatmak istediğini fark ettiğimize ise o zaman dönüşüm başlıyor. Gelin bu dönüşümü birlikte adım adım gerçekleştirelim. Hayatının içindeki ...gerçek otorite aslında sensindir. Ama sen eğer o koltuğu boş bırakırsan... ...tabii ki otorite olarak... ...başkaları senin yerine kararlar vermeye... ...senin yerine hayatını yönetmeye başlayabilirler. Fakat bazen çocukluk dönemlerinde... ...baskıcı anne ve baba... ...hallerinden geçmiş olabilirsin. Ama buna da bir ihtiyaç vardı. Çünkü o baskıcı anne baba aşırı kurallarıyla belki seni bu hayata topraklayarak hayatla, dünyayla ya da bazı duygu ve düşüncelerindeki aşırılıklara girecek olan maillerinden dolayı sipariş ettiğin bazı sana ihtiyaçları karşıladı. Fakat burada bunları görüp fark etmediğinde daha ileriki zamanında belki eşinle ya da çalıştığın yerle, patronunla, devletle şey işte diyelim ki bazı kural koyucu kurumlarla ...bazı sorunlar yaşamış olman muhtemel. İşte tam da burada... ...biz otoritenin ne olduğunu önce anlayarak... ...ondan sonra da bu otoriteyle olan sorunumuzun kaynağını görerek çözümleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar otorite öncelikle evinizde başlıyor. Yani evde annemi otorite, babam otorite. Eğer diyelim ki burada babayla ilgili bir otorite, aşırı sertlik, aşırı bir kural koyucu kavramı varsa, içeride yaradana karşı da bazı isyanlar, itirazlar meydana gelebiliyor. Ve bu, özellikle kazalara, eklem, kemik kırılma ya da trafikle ilgili bazı şoklama durumlarıyla topraklama durumlarını hayatında insanın çekmesine sebebiyet veriyor. Yok eğer, diyelim ki Otorite anne ise bu sefer maddi konularla ilgili aslında fazla başarı hırsı ve belki de madde içerisinde daha ileriye gidebilmek için hırslanma bu hırslanmayla beraber fazla kontrol fazla kontrolle beraber de kontrolden çıkan çeşitli bedensel ya da duygusal ilişkiler meydana gelebiliyor ve Özellikle anne kontrolü yani anne burada aynı zamanda madde ve dünya olduğu için anne kontrolü ya da otoritesinin hayat içerisinde bu sefer madde tarafından, dünyasal kural ve yasalar tarafından da baskı ihtiyacının devam etmesine sebep olabiliyor. Öncelikle bizim otoriteye, kurala niye ihtiyaç duyduğumuzu anlamamız önemli. Yani kural kalktığında sen yine gerçekten kendin için hayırlı ve faydalıyı yapacak durumda mısın? Yoksa eğer o kurala ihtiyaç mı görüyorsun? Yani yayılmaya, serilmeye, her şeyi boş vermeye eğer içeride bir tembellik ya da erteleme potansiyelin varsa işte o zaman birisinin seni dürtüklemesine ihtiyacın var. İlk önce belki seçtiğin bunlardan bir tanesi aile üyelerinden birisiydi. Ama aile üyeleri gittiğinde de senin bu ihtiyacın o kişilerin yerine başkalarını koymanı gerektirdi. İşte bazen patronun, bazen müdürün, bazen devlet ya da kurumsal bir yönetici. Peki, sen o zaman kendi hayatının sorumluluğunu alırsan, yapacağın sorumlulukları, işleri güzel bir ajandayla düzenleyebilirsen, yani günlük, haftalık, aylık, yıllık programlar yapabilir, gelecekle ilgili aslında kendin için güzel eylemler çağırabilirsen, o zaman bu dışarının seni baskı altına almasına olan ihtiyacın da azalıyor. Şimdi ilk başta tabii şey geliyor, yani hani bu kadar basit olabilir mi? Evet, zaten sen kendi hayatının yöneticisiysen, bunun siparişini ve ihtiyacını sen dillendirdin. Sen istedin, hatta bugün bile geçmişe dair yaratımlara devam ediyorsundur. Yani geçmişteki otoritenin senin üzerindeki baskısını fark edip orayı teşekkür ve şükürle aslında kucakladığında bugünkü halide kucaklayıp bugüne kadarki sana verilen otoriter her türlü kuralın, baskının şükrüyle yenide bunları üzerinden kaldırabiliyorsun. Ama bunlara şükredecek bir halin yoksa yani bu hali kabul edemiyorsan gelecekte de aslında aynı olaylara ihtiyacın İçeride devam etmektedir. Şimdi bakın burada her zaman söylediğimiz yine bir yasayı kullanıyoruz. Kabul yasası. Yani senin kabul edemediğin, olanın içerisinde, hayatının içine alamadığın bir misafiri dışarıya yollayamıyorsun. O zaman öncelikle bugüne kadar ki otoriteyle ilgili konuların senle alakalı olduğunu fark etmen ve o otoriter sistemle olan kavganı bitirmen çok önemli. Belki bir yönetici çıkıyor, o yöneticiye kızıyorsun. Şimdi i̇şte diyelim ki devletin herhangi bir kurumuyla, belediyeyle, e, muhtarınla ya da işte diyelim ki senin için kural koyucu, yönetici, işte iş yerin neyse bunlardan bir tanesiyle takışıyor olabilirsin. Hatta bir üstündeki on başınla takışıyor olabilirsin. Bunların her bir tanesindeki Sistem senin otoriteyle olan sürtüşmenin oranın senin üzerindeki etkisini fark etmemen ve bunu bırakmak istememendir. Şimdi gelelim burada bunun asıl dönüşümünün ince noktasına ve bilgisine. Şimdi dedik ki arkadaşlar her biriniz kendi hayatı içerisinde zaten kendi hayatını kaderini oluşturan gerçek otoritesiniz. O zaman aslında başka otoritelere kızıyor gibi yaparken işin aslında kızdığınız, öfkelendiğiniz kendiniz. Peki kendiniz ne yapıyor da otorite oluyorsunuz? Hayatınızı, kaderinizi yaratarak otorite oluyorsunuz. O zaman kendi yaratımınıza, kendi ısmarlamalarınıza aslında bir öfke, takışma frekansı vardır. Yani kendi yarattığını, kendi kulunu aslında cezalandırmak isteyen bir tanrı rol oynuyorsundur. O zaman yaratımlarını daha özenle yaptığında ve şu ana kadar ki yaratımlarının tam da ihtiyacın ve en mükemmel şekilde olduğunun farkındalığı ve bilinciyle olduğunda şu an itibariyle ne ol diyorsan gerçek otorite olarak o ol dediğinin, siparişinin kainat ve hayat tarafından sana sunulduğundan şükrüyle eğer kucaklıyorsan işte o zaman aslında gerçek otoriteyle barışıyorsun ki yani yeryüzünde onun suretinde yaratılıp gerçek bir otorite olarak kendi hayatını yaratma yetkini yargılamaktan, suçlamaktan vazgeçerek tam da tersine kucaklayarak otoriteyle barışmış olacaksın. İster annenle, babanla geçmişteki otoritelerinle, isterse kendi yaratımla barış aslında bu iş tatlıya bağlanmış demektir. Hepimize tatlı, güzel, yaratımlı, yarattığımızı onaylayan, kabul eden güzel günler diliyorum. Sevgilerimle hoşçakalın.